AstroKozmo'dan herkese merhaba, bu videoda sizlere astrolojideki evler ve anlamlarıyla ilgili bir içerik hazırladık. Not alarak ve daha sonra tekrar ederek evlerin anlamlarını iyice öğrenmeniz doğum haritası yorumlarken size çok büyük kolaylık sağlayacaktır. Bu yüzden dikkatinizi buraya vererek odaklanmanızı tavsiye ediyoruz. Bir doğum haritasını açtığınızda harita üzerinde toplamda 12 adet ev sistemi bulunmaktadır. Evler harita üzerinde aks olarak çalışır ve olayın geçtiği mekanı gösterir. Ayrıca olay nerede olacak onun hakkında bilgi verir. Akslar konusunu tekrar etmek için videonun açıklama kısmına eklemiş olduğumuz veya sol üst köşede yer alan kartlardan harita ekseni bölümleri ve haritanın diğer aksları konulu videosunu izleyebilirsiniz. Önceki eğitimlerden bildiğiniz üzere evler dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle meydana geliyordu. Şimdi gelin sırayla evleri ve neyi temsil ettiklerini inceleyelim. Birinci ev asendantında olduğu köşe evdir ve görünümümüz, genel ruh halimiz, fiziksel özelliklerimiz hakkında bilgi alabildiğimiz yerdir. Ayrıca yaşam enerjimiz ve kendimizi ortaya koyma gücümüzü anlatır. İkinci eve baktığımızda dünyevi hayatta sahip olunan maddi manevi kaynakları ifade etmektedir. Maddi varlıklar, özdeğerimiz, finansal gelir ve para kazanma becerilerimizdir. Ayrıca dünyevi hayattaki farkındalığımızdır. Üçüncü ev iletişim, algılama, düşünme demektir. Ayrıca yakın çevremiz, kardeşlerimiz ve kuzen anlamına gelmektedir. Kısa yolculuklar, iş gezileri, taşıtlarımızı ve ticareti anlatırken diğer taraftan ifade gücümüz ve öğrenme kapasitemizdir. Dördüncü ev haritanın dip noktasıdır ve ruhun en derinliklerini simgelemektedir. Ön sezi ve rüyalar köklerimiz anlamına da gelir. Baba imajı, hanemiz, aile ve aile hayatımızı anlatırken kişinin duygusal ve fiziksel nasıl kök saldığını gösterir. Kişinin yaratıcılığıyla neler yapabileceğini gösteren ev 5. evdir. Her şeyi görevi olduğu için değil zevk aldığı için yapar. Diğer bir değişli hobilerimizdir. İçimizdeki çocuğu gösterir ve her türlü spekülatif oyunlar, kumar, borsa ve şans oyunlarını ifade etmektedir. Bir yıldan kısa süreli gönül işlerimiz, aşklarımız ve flörtlerimizdir. Altıncı ev fiziksel sağlığımız ve çalışma hayatımızla ilgili bilgi alabildiğimiz yerdir. Geleneksel ve alternatif tıbbı anlatırken ayrıca çalışma tarzımız, çalışanlarımız ve iş arkadaşlarımız hakkında bilgi alabildiğimiz yerdir. Bunların dışında günlük işlerimizi, rutinlerimizi ve evcil hayvanlarımızı temsil etmektedir. Evlilik evi olarak da geçen yedinci ev bir yıldan uzun süreli olan ilişkileri ifade eder. Ortaklıklar ve birlikte çalışmak anlamına gelir. Her türlü çatışmalar ve uzlaşmalar, mahkemeler ve aldığımız her türlü danışmanlıklar bu evle simgelenir. Sekizinci ev ölüm ve cinselliği anlatır. Üreme ile yeniden doğuşu simgeler. Yani burası değişim ve dönüşüm evidir. Başkalarının parası ortak paralar, vergiler, borçlar ve miras işlerini gösterir. Ameliyat ve operasyonlar için bu evden bilgi alabiliriz. Her türlü yaşadığımız krizleri ve bunların üstesinden nasıl geldiğimizi öğrendiğimiz yerdir. Ayrıca burası spiritüel işleri ve ruhsal alanlarımızı ifade etmektedir. Dokuzuncu ev yüksek düşünce ve dünya görüşü anlamındadır. İçsel ve dışsal yolculuk yaparak ufkun genişlemesidir. Kendi yaşam felsefemizi oluşturduğumuz yerdir. İnanç, din ve yabancı kültürleri, dilleri, kişisel tanrı imgesini, yüksek değerler ve kavramları ifade eder. Ayrıca yüksek öğrenim, akademik eğitimler, hukuk ve uzun yolculukları anlatır. Son olarak eşimizin ailesini anlatmaktadır ya da ikinci eş hakkında bilgi alabildiğimiz evdir. Kariyer ve ün evi olarak geçen 10. ev yaşam hedefimizi, hayattaki başarımızı anlatmaktadır. Aynı zamanda güç ve otorite isimgeler. sorumluluklarımız, sosyal mevkiğimiz, kamu oyundaki tanınırlığımızdır. Ayrıca meslek anlamına da gelmektedir. Arkadaş çevremiz, dostluklarımız, büyük umutlarımız ve beklentilerimiz hakkında bilgi alabildiğimiz ev 11. evdir. Burası grup deneyimlerini, organizasyonları, reformları ve özgürlüğü ifade etmektedir. Benzer bireylerin bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmesidir. İş hayatından kazandığımız gelirleri aynı zamanda gelin ve damatları, üvey çocukları temsil etmektedir. 12. ev hastane, hapishane, gizli düşmanlıkları, gizli işleri ve sırları anlatmaktadır. Diğer taraftan bilinçaltımızı ve kolektif bilincimizi gösterir. Dünyadan soyutlanmayı ifade eder. Burası en zor evlerden biridir. Haritalarda evlere denk gelen gezegen ve diğer noktalar doğru ve net bilgiyi alabilmek için çok önemlidir ve hepsi bir bütün olarak yorumlanmaktadır. Bir evin boş olması o evle ilgili yorum alamayacağımız anlamına gelmemektedir. Böyle bir durumda o evin giriş burcu ve yöneticisi bize bilgi verecektir. Bu yüzden burçları ve yöneticilikleri de öğrenmeye ve anlamaya çalışmanızı tavsiye ediyoruz. Diğer eğitim videolarında görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın.